Evet arkadaşlar yüz için doğal maske nasıl yapılır? Ameliyatsız yüz germe botoks diye yazdık buraya bakın. Kuru maya ve su lazım. Birinci kürümüz bu. Bir paket kuru maya ve siyah üzüm gerekti. Bir paket kuru mayayı bir kaba boşaltın. Krem kavamına gelecek kadar siyah üzüm suyu katın. Siyah üzümün içindeki asitler cilt hücrelerini canlandırır. Bağ tokusunu güçlendirir. Kırışıklıkları önler. Yumuşak ve pürüzsüz bir cilt sağlar. Maya ile birleştiği zaman yüz cildimizi inanılmaz şekilde gerginleştirir. Krem da kek kıvamına gelene kadar bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Önce cildimizi temizliyoruz. Sonra bu maskeyi uyguluyoruz. Bu maskeyi sürerken aşağıdan yukarı doğru hareketlerle yüzünüze sürün. Cildinize kurumasını bekleyin. Yüzünüzde bunun kurumasını bekleyin. Sonra maske yüzünüzde iken mimik hareketleri yapmamaya dikkat edin. Kuruduktan sonra bir havlu yıllık suyu batırın ve maskeyi yumuşatana kadar cildinizde bu havluyu bekletin. Sonra maskeyi yapmadan önce kulak yanında bunu uygulayarak cildinizin alerji yapmanını kontrol edebilirsiniz. Yumuşadıktan sonra bu havlu yardımıyla maskeyi temizleyin ve son olarak soğuk suyla yüzünüzü yıkayın arkadaşlar. Süt, pirinç, bavla doğal maske. Japonlar yapıyor arkadaşlar bunu. Japonların güzellik maskesi nasıl yapılır dedik kalmış 2 yemek kaşığı pirinci ve 3 su bardağı suyu kaba koyun. Bunu hafif sulu lapa haline getirin. Soğumasını beklerken bir taraftan da ezin. Vitaminlerin ölmemesi için tahta kaşık kullanın. Maskeyi porselen veya cam kaplarda hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar pirinci fazla katıp bunu hazırlarsanız buradan bir kaseye 2 yemek kaşığı koyarak başka bir kasede bunu bu şekilde yapabilirsiniz. İyice ezildikten ve soğuduktan sonra içine bir tatlı kaşığı süt koyun ve tekrar karıştırın. Bu maskeyi 15-20 dakika yüzümüzde bekletin. Kurumaya başlayınca bir kaşık bal havucunuzu alıp 5 dakika yüzümüze yapıştırma şeklinde uygulayın. En sonunda yüzümüzü soğuk suyla temizleyin. Düzenli kullanıldığında cildi sıkılaştırır, beyazlaştırır ve lekeleri giderir arkadaşlar. Cilt yenileyici doğal gece kremi bu da. Orta boy bir havucu soyup rendeleyin. Ve bir tavaya alın. Üzerine 2 yemek kaşığı donmuş hindistan cevizi yağı ekleyin. Düşük ısıda yaklaşık 3 dakika boyunca bu ikisini pişirin. Ve sonra soğumasını bekleyin. Soyunca bu karışım bir kaseye süzün. Ve 5 dakika karıştırın. Kapaklı bir kaseye boşaltın. Oda sıcaklığında bekletebilirsiniz bunu. Krem kıvamında olacak şekilde buzdolabında da saklayabilirsiniz. Gece yatmadan önce cildinizi güzelce temizleyin. Sonra bu kremi sürün. Sabaha kadar krem ciltte kalsın. Sabah kalkınca yıkayın. Bu krem lekeleri, sivilceleri yok eder. Yeni oluşumları engeller. Cilt tonunu eşitler. Tüzleştirir. Güneşe karşı korun. Ciltteki hasarları da onar. Krem her cilde uygundur ama yine de küçük bir deneme yaparak cildi kontrol edebilirsiniz. Yüzünüzün küçük bir yerinde arkadaşlar. Bunu akşamları yatmadan önce yapıyorsunuz. Şimdi geldi, geldik bu videomuzun. Ee, sözüne. Bakın bu söz çok güzel bir söz. Elbisesi kirli olandan değil, fikri kirli olandan uzak duracaksın arkadaşlar. Güzel bir atalarımızın sözü. Bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki kutucuktan bütün bitkisayar videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İzlemeye devam diyoruz arkadaşlar.